Span deyince... Aaa! <gülüyor> Kuşlar attı herhalde. Bir saniye. Onlara <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Yolla bak. Sağ olun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin ilk VR kanallarından biri olan Galaxy VR kanalında beraberiz. Gaziantep'in ilk sanal gerçeklik kafesinde ilk videomuzu çekeceğiz. Ama ilerleyen günlerde tabi bu kafenin tanıtımını da yapacağız. Bugün sizlerle oynayacağımız oyunun ismi Blade Circle. Bir alandasınız, arenadasınız. Elinizde kılıç ve kalkan var. Gelen rakiplere karşı kendinizi koruyorsunuz ve ata geçiyorsunuz. Twitch'ten gelenler daha önce bilir. Eldaray'ın Uhud Savaşı yazarsanız YouTube'a aynı oyunu göreceksiniz. Şimdi de oyuna geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an oyunumuza geçiyoruz ama ondan önce burada bir... Karakterimizi düzenleyelim. Karakterimiz kadın olsun. Ee, yüzü falan bence tüm çok iyi. O yüzden birazcık vücudunu düzenlerim. Biraz daha büyük olalım. Evet, uzunuz, şişmanız, ayağımız da büyük. Tamam. Şu an tam bir ee, nevin ismi. Karakterimiz Sentor'a benzedi. Bu karakterle ben ortalığı yok ederim. Evet. Başlamak için oraya tıklamıyormuşuz. Select. Select. Ve play. <gülüyor> wow. işte bu benim. Yarın en sevdiğim özelliği bu. Şuna bak. Hepsini birebir algılıyor. Parmaklarıma bak. Aaaa. Tamam. Ne kadar bir zıplayabiliyorum? Ayağımı indirsem? Hayır, dur. Durduğum yerde. <gülüyor> Uçabiliyorum. <gülüyor> Pardon. Ee, büyü yapabildiğimizi biliyorum. Aa. Bir saniye. Aa. Aa. <gülüyor> bir saniye. Harlamamız lazım önce ateşi Evet, büyütüyoruz, büyütüyoruz Selam, avatardaki gibi yapıyoruz ve atıyoruz Acaba bu elimizde de mi büyü açacağız? Bir saniye AAAAAAAA Hazır şu an. Neyse sihir illüzyon yapacağım size ve ateşi yok edeceğim birden bire <Gülüyor> Bu kez attı! Bu kez attı! Cama bak. Cama bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Şimdi yok edeceğim hazırsanız. <gülüyor> Gördünüz mü? Şimdi. Tekrar zıplayalım. <gülüyor> Bir saniye durduğum yerde. <gülüyor> Uçabiliyorum. Tamam odada neler varmış onlara bakalım. Ayağı... <gülüyor> Ayağım çok büyük olduğu için yürümekte zorlaşırım. <gülüyor> Tamam. Evet, yaz sağlık. Evet. Aynada bakalım yazda. Çok iyi. Çok güzel. Atalım şimdi. Tamam, şimdi geri gel. Geri geldin. Olsun. Vay be, şu manzaraya bakın adamlar. Çok güzel yapmış. Aa. Ah! Aa. Ah! Ah, var Acaba içini açabiliyor muyum? Bir saniye, iki elimle tutmam gerek herhalde. Tamam, tek elimle. Ah, işte bu. Git buradan. Bir saniye, tamam. Kontrolleri biraz zor. Ama olsun. Alışacağız. Silahımız nerede? Silahımız... Önce büyük ihtimalle... Zorluk seviyesini seçeceğiz Sonra silahımızı gelecek Değil mi? Değil mi? Tamam, Al! Dur dur! Al! Dur. buraya! Evet. Kılıcı var! Kılıcı var! Evet kılıcımızı bulduk demek ki böyle almamız gerekiyormuş Tamam orada. Bir saniye. Oğlum! Aa, bir saniye dedim. Çok sattı ya Evet. Kılıcımızı... Hop. Aldım. Hmm. Oh kontrol eder. Aşırı zor. Abcım bir saniye. Öğreneyim öyle gel. Bir saniye. Ha öyle yapınca daha hızlı gidiyormuş. Koş. Koş. Koş. Koş. Lan uçurum. Cemize koyabiliyor muyuz? Evet koydum huh. Gel Oh. Gel. İsa, 1 saniye. Evet buradayken bıçağı alamıyorum Peki buradayken Seni alsam aşağı atsam He? <gülüyor> Kaçıyorlar ya <gülüyor> Gel Allah'ın yakalamıştım Seni Hazırım <gülüyor> Yakaladım Gel Aa! Ulan Aşağı indireceksiniz bir alayı Hop Bir şeyin yok, bir şeyin yok. Sadece daha güzel bir yere gidiyoruz. Görmedin mi ne yaptığımı? Geliyor mu üstüme hala? Bir saniye, kılıç. Kılıç. Tam iki tane. Bunlara bak, bunlara vuruş. Ha! Var mı kimse? Oradan geliyor. Şunu. Aa, canım dolu. Hı izin verin geçeyim boş. boş şöyle yapsam bir saniye hop aaa gelin lan Aa. gidin gidin izin ver geçeyim aaa şaka yaptım Aa. Üzüldü lan, onu üzüldü lan. Bacım gel gel. Oğlum kılıcını ver, o da oynasın. Dur dur <gülüyor> kılıcını ver? Gel buraya. Gel. <gülüyor> İyi misin? Ha? Sağ olucak Hasan. Ha ha. Sağ mı? Ha uçak olmuş. Uçak olmuş. O çıkaydı. Hayır, o kadar uğraşmasına değdi mi? Artık biriniz olsun. Ah, güzel bir kılıç. solunda. İki elimle de tutamıyorum. Demek ki tek elim. Peki ya büyü yapabilir miyim? hoş Baş. Gelme atarım. Nasıl uh. O ben miyim? Ee, evet arkadaşlar. Öldük. Ama olsun. Tekrar devrilmesini de biliriz. Evet, şu an hangi büyü yapacağımızı seçelim. O ne yapıyor? Peki ya diğer elimle? Aa, aa, Şuna bak! <gülüyor> Neden böyle oluyor? Neyse. Geçen dalga biraz zordu. Şu an biraz daha kolayını açalım. Hatta durduralım, benim silahım nerede? Aa, Silah orada, gördüm. Evet, buradan hangi silah kullanacağımızı seçiyorum. Tamam, neyi kullanalım? Seyircilerimizin büyük isteği üstüne bu iki silahı alacağız. Spam deyince... aa <gülüyor> Kuşar attı herhalde, bir saniye. Onlara teşekkür ediyoruz, yollamadım. Sağ olun! Sağ olun, tamam. Tamam, ben silahımı aldım. Şu an hazırım. Önce bir kaç antrenman. Biraz geriye gelirim. Kırılıyor mu acaba? Bu kılıç biraz... Balyoz biraz şey gibi. işlevsiz <gülüyor> Tamam. Devam edelim. Hazırım şu an. Aaaa! Hatta size o ok atmayı göstereyim arkadaşlar. Bu da sırtımıza dursun o sırada. Evet. Okumuzu aldık. Yani şu şurada dursun. Şunu sırtımıza koyalım. Şimdi yay doğurmamız lazım. Doğdu. Adamlar gelmeden bir antrenman. var. Bunu alıp atarım. <gülüyor> Çok iyi. Cidden. Bunu bıraktım. Aaa! Yanlış düştü. Tamam, şimdi anladım. Şöyle yapalım. Şuradaki bakımı bulalım. Çok iyi. Çok iyi. Cebimde bir şey var. Önki bıçak. Şuraya da bir siyah koyalım. Evet. Şu an hazırız. Ah bir saniye değiliz Tamam Legolas gözlerim seni görüyor ah. Ulan gelme ah. Tamam çok iyi Çok iyi Abicim 3 tane ok var Öle artık be Öle artık be Tamam çok iyiyiz Oh, gelme gelme hepsi öldü bak sende mi olacaksın? Bir saniye <gülüyor> Mükemmel süper sıkitimi kullanıcam İşte böyle Adam böyle öldürdü gördün mü? Zıplayamadım Şöyle yapalım. Gel yaramadı. Olsun. Aa! Swarmotion aldım. Nasıl düzeliyor? Bakalım. Tamam. Aa! Düzeldi. Bir saniye. Git burada. Bir saniye. Aha! Git. <gülüyor> Git artık. Alev atıyorum. musun? Ulan! Aşağıdan! Bir saniye. Şöyle bir şey mi diyelim? Ne bunu yapabiliyor muyum? <Gülüyor> tamam. Çok! Al şuna bak. Eğer ki onu aldığımı kesersen savaşmaz. Seni affediyor. Çocuklarımı yanımadan. Abicim bir dur ya. Bir dur. Bir saniye. Zaten ıskalıyorum. Daha kötü oynanamadım. Abi yanıyor mu? Kılıcı yanıyor be. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ha! Hava uçmayı deneyeceğim.